Merhaba. Bu videoda sizlere ilkbaharda arı bakımı hakkında bazı önemli bilgiler vereceğiz. İlkbaharda arılarınızın sağlığı ve güçlü bir koloni oluşturması için yapmanız gereken bazı işlemler vardır. İlk olarak, koloninizin kışı sağlıklı bir şekilde geçirdiğinden emin olmanız gerekir. Bu nedenle, kovanınızın içini temizleyin ve ölü arıları, mumlu petekleri ve diğer kalıntıları çıkarın. Ardından, peteklerin durumunu kontrol edin ve yeterli miktarda bal, polen ve arı yavrusu olduğundan emin olun. Yeni bir kraliçe arı üretimi yapmanız gerekiyorsa, uygun petekleri yerleştirin ve gerekli işlemleri yapın. Ayrıca, arılarınızın yeterli besin kaynaklarına sahip olmadığı durumlarda, kovan önlerine şekerli su veya bal karışımı bırakarak arıların beslenmesini sağlayabilirsiniz. İlkbaharda arıların güçlenmesi ve üremesi için kolonilerin genişletilmesi de önemlidir. Bu nedenle kovanınızın boyutunu artırın ve arıların yeni bir petek yapmasına izin verin. İlkbaharda arı bakımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için kanalımızdaki diğer videolara göz atabilirsiniz. Unutmayın, arıların sağlığı ve güçlü bir koloni oluşturması için düzenli bakım ve kontroller önemlidir. İyi seyirler. Arıcılık ilkbahar bakımı, arıların kışı sağlıklı bir şekilde atlatmalarına yardımcı olmak ve yeni sezonun başlangıcında kolonilerin güçlenmesini sağlamak için yapılan önemli bir işlemdir. İşte ilkbahar bakımında yapılması gerekenler. Kolonilerin kontrol edilmesi, ilkbaharın gelmesiyle birlikte kolonilerin durumunu kontrol etmek gerekir. Öncelikle arıların kovan içindeki durumuna bakılmalı, arıların yeterli miktarda bal ve polen depoladıklarından emin olunmalıdır. Bu aynı zamanda kıştan sağlıklı çıkmaları için de gereklidir. Kovan temizliği, kovanın içi temizlenmeli ve ölü arılar, mumlu petekler ve diğer kalıntılar çıkarılmalıdır. Bu işlem, koloninin hijyenik bir ortamda yaşamasına yardımcı olacaktır. Peteklerin kontrol edilmesi, arıların peteklerde yeterli miktarda bal, polen ve arı yavrusu depoladığından emin olmak gerekir. Eğer peteklerde yetersiz besin bulunursa, koloninin güçsüz kalması ve üretimde düşüş yaşanması olasıdır. Yeni kraliçe üretimi, kışı sağlıklı geçirmiş kolonilerde, kraliçe arının yaşlanması veya hastalanması nedeniyle yenisi üretilmelidir. Yeni kraliçe üretimi için uygun peteklerin yerleştirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması gerekir. Arı beslemesi, ilk baharda arılar için yeterli besin kaynaklarına sahip olmayabilir. Bu nedenle, kovan önlerine şekerli su veya bal karışımı bırakarak arıların beslenmesi sağlanabilir. İlkbahar bakımı, arıların sağlıklı ve güçlü bir şekilde üremelerine ve sonbaharda yeterli miktarda bal ve polen depolamalarına yardımcı olacaktır. Bu nedenle, arıcılık yapacak kişilerin ilkbahar bakımını aksatmamaları önemlidir.